Terazi Burcu'nun anlaştığı veya anlaşamadığı Burçlar Terazi ve Koç Koç Burcu atik, heyecanlı, neşeli ve hareketli bir insandır. Terazi Burcu, Koç Burcu'nun kolaylıkla ilgisini çekebilir. Koç burçlarının çoğu havayidir. Terazi Burcu dengeli ve zeki bir kişiliktir. Kendini sevdirmeyi bilir ve vazgeçilmez hale gelirse bu beraberlik ömür boyu devam eder. Terazi Burcu aşk için yaratılmıştır. Koç Burcu'nun ateşli duygularını ayağa kaldırabilir. Terazi ve Boğa Boğa burcu alımlı, çekici, güzel, etkileyici olan terazi burcunda istediği her şeyi bulacaktır. Her iki burç evliliğe hazırdır. Terazi burcunun yaşamı hep birliktelik üzerine kurulduğu için yalnız yaşamayı hiç sevmez. Boğa burcu zaten aile ve çocukları için yaratılmıştır. Aradığı her zaman sıcak bir yuvadır. İlişkilerine özen gösterir. Kıskançlık komplekslerine girmezlerse beraberlik uzun süre devam eder. Terazi ve ikizler İkizler Burcu sosyal, akıllı, mizah dolu, bilgili, kültürlü bir kişiliktir. Terazi ona hemen aşık olur. Aralarında birçok ortak konu vardır. İkizler Burcu terazinin her hissettiğini anında anlar. Terazi Burcu'nun onun beklentilerine cevap vermesi önemlidir. Terazi Burcu ömür boyunca onun ilgisini çekecek değişik konular bulmalı ve ona hayatı boyunca alaka göstermelidir. Böylelikle beraberlikleri ömür boyu devam edebilir. Terazi ve Yengeç Yengeç Burcu insanı romantik ve duyuludur. Sevgiye, ilgiye, alakaya çok değer verir. Terazi Burcu karşısındakinin kibar, ılımlı ve ince davranışlarından etkilenir. Hemen evlenmek isteyebilir. Yengeç Burcu'nun romantik dünyasına doğru itildiğini hisseder. Başlangıçta güzel günler olur. Yengeç Burcu, Terazi Burcu kadar girişken değildir ve aile ilişkilerinin dışında sosyal çevreye fazla dönük olmayabilir. Terazi Burcu eğlenmek isterken o evde kalmayı isteyebilir. Aralarındaki dengeyi iyi ayarlarlarsa bu beraberliğe şans verebilirsiniz. Terazi ve Aslan Güzel bir beraberlik yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu eli açık, cömert, eğlenceli ve karşısındakine sevgi doldur. Terazi Burcu'nun aradığı her şey karşısındaki insanda fazlasıyla vardır. Aslan Burcu, Terazi Burcu'nun güzelliğinden, çekiciliğinden ve davranışlarından etkilenir. Terazi Burcu, gururlu aslan için um bulunmaz bir partner ve sevgili olur. Uyumlu bir hayat ve güzel bir beraberlik onları bekliyor diyebiliriz. Terazi ve Başak Başak Burcu asla Terazi Burcu'na göre bir partner olmaz. Maddi ve sosyal hayat konularında anlaşırlar. İkisi de dostluklara değer verir. Çevresinde dostları olsun ister. Onlarla uzun süre sohbet ederler. Fakat bir Terazi Burcu'nu anlamak kolay olmaz. Başak Burcu duyguları ile değil mantıkla hareket eder. Karşılıklı kendilerini anlatmaktan bıkabilirler. Daha fazla yıpranmamak için uzaklaşmak gerekir. Terazi ve terazi. Mükemmel bir evlilik yaşanabilir. Bir roman yazabilirsiniz. Karşılıklı duygusallıklarıyla birbirlerini dengelerler. Ortak yönleri fazla olacağı için günlerce aralarındaki konuların sohbetleri bitmez. İkisi de huzurlu ve rahat bir yaşam isterler. Birbirlerine karşılıklı güven ve saygı duyarlar. Haksızlıklar karşısında aynı anda aynı şekilde tepkili olacakları için aralarında kavgalarda yaşanabilir. Her şeye rağmen güzel bir beraberlik olur. Terazi ve Akrep Akrep burcu hassas duygulara sahiptir. Sevgi onun için yaşamanın en önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda kıskanç olan bu kişiyle anlaşmak zordur. Terazi burcunu sevecek, sahiplenecektir ve paylaşmak istemez. Terazi burcu güvenini kazandığında ömür boyu bir daha bulamayacağı bir aşkı onun ayaklarına sürecektir. Terazi ve yay. Terazi burcu ilişkinin başında yay burcundan hoşlanabilir. Yay burcu ile yaşamak ona çok renkli gelecektir. Ancak yay burcu ile yaşamak kolay değildir. Çabuk bıkan ve kısıtlamaya gelemeyen yay burcu terazi burcundan hemen soyuyacaktır. Önce dost olmayı denemek gerekir sonra ilerisine bakabilirsiniz. Terazi ve oğlak Oğlak Burcu gerçekten kaliteli ve hislerini karşısındakine belli etmeyen bir karaktere sahiptir. Düşünceleri Terazi Burcu'dan çok farklıdır. Davranışları ve duyguları arasında güzel bir denge vardır. Bu beraberlik başkasına benzemez. Seçici ve kaliteli alışkanlıklara sahip olan Oğlak Burcu, Terazi burcunun abartmaz. Ona hayran olabilir. Ancak onu işim artmak istemez. Onun yanında Terazi Burcu hayata gerçekçi bakar. Eğlenceli bir beraberlik olabilir. Terazi ve Kova bu iki burç iyi anlaşabilir. Kova burcu özgürdür. Onunla istediği elektriği tutturabilir. Terazi burcu önceleri kova burcunun gözüne girmek için çaba sarf edecektir. Terazi burcu onun rahat tavırlarının altındaki tutuculuğu anladığında beraberlikleri tam anlamıyla rayına girecektir. Terazi ve balık. Terazi burcu balık burcunu beğenebilir. Aralarında derin bir aşk doğabilir. Ancak terazi gibi akılcı ve mantıklı olmayan bir balık burcuyla yaşamak kolay olmaz. Balık burcunun değişen duyguları, kıskançlığı, renkli iş dünyası Terazi burcuna doğal gelmez. Terazi burcu hayata balık kadar kaderci ve hayalperest bakmadığı için bu evlilikten bukabilir. Arada aşk olsa bile birlikte yaşamaları kolay olmaz. Sayın arkadaşlar demekteyiz. Yengeç burcunun anlaştığı ve anlaşamadığı burçtan Yengeç ve Koç. Yengeç burcunun ateşi ve gıdıklayıcı sözleri vardır.